Merhaba. Vatikan'da çok güzel bir avludayız ve Laokoon'a bakıyoruz. Bu adam, Laokoon, Truvalı bir papaz ve Yunanlardan Truva'ya gelen hediyenin bir aldatmacı olduğunu biliyordu. Herkesi uyarmaya çalıştı. Biliyorsunuz, hediye ahşap bir attı ve içi Yunan askerleriyle doluydu. Bu, Yunanların koruyucusu olan tanrıçanın hoşuna gitmedi ve Laokoon'u cezalandırmak için yılanlar gönderdi. Yılanlar onu ve oğlunu boğacaktı. Heykel 16. yüzyılda çıkarıldı ve o zamanlar bu heykelle Antik Dünya'nın, Antik Roma'nın ve Pliny'nin edebiyatı arasında bir bağ olduğu düşünüldü. Pliny, bir Antik Roma tarihçisi ve imparatorun Sarayı'nda bu konuyla ilgili bir heykel gördüğünü yazmış. 18. yüzyıla doğru önemli bir tarihçi olan Winkelmann, bunun milattan önce 4. yüzyıla ait olduğunu düşünüyordu. Uzmanların bir heykelde hayal edebileceği her şeye sahipti. Böylelikle problemler ortaya çıkmaya başladı. Problemlerden biri, Pliny'nin bahsettiği heykeltıraşların 1. yüzyılda yaşamalarıydı, daha öncesinde değil. Plini aynı zamanda bunun tek bir mermer parçasına oyulduğunu söylüyor ama öyle değil. Gelin heykele bir bakalım. Bu heykel dinamizmle, hareketle dolu bir heykel. Bedenler kasılıyor, acı çekiyor. Yılanlar kaslı. Burada bir tür güç, bir enerji var. Ve bunların hepsini klasik Yunan döneminden çok Helenistik dönemle ilişkilendiriyoruz. Bu da ikinci ya da üçüncü yüzyıla denk geliyor. Aslında bu tarz olarak Bergama sunağında gördüğümüz figürlere çok benziyor. Bizim alanımıza giriyor ve bizimle etkileşime geçiyorlar. Buradaki acı hissi, bu dramatik teatral gösterim, diagonalliğe olan vurgu, Zeus sunağında da gördüğümüz tüm bu özellikler eseri Helenistik yapıyor. Kullanılan yılan kelimesi bu heykel ve ondan etkilenen diğer Rönesans eserlerini tanımlamak için güzel bir benzetme. Figür alanın içinde kıvrılıyor, bacakları soluna doğru hareket ediyor, gövdesi sağına doğru, kafası ise arkaya sola doğru gidiyor. Kendi kendine kıvrılan bir figür ve beden yaşadıklarını o kadar açık ifade etmiş ki, sonradan Michelangelo için ne kadar değerli olduğu şaşırtıcı değil. Pek çok antik heykelde olduğu gibi böyle karmaşık heykeller parçalar halinde bulunup bir araya getirilir. Buradaki düzenlemenin doğru olduğu düşünülüyor ama yanılıyor da olabiliriz. Özellikle de Lao sağ kolu ile ilgili olarak. Bu kol birkaç değişik şekilde düzenlendi. Ama şu anki durumu yani kolu arkasına doğru bükülü hali sanat tarihçilerinin şu an vardığı son durum. Bu heykelde figürler tarafından ifade edilen yoğun acı ve çaresizliği hissederken bir yandan da bedenlerinin ve şeklin verdiği güzellik hissini yaşamaktayız. Yani bu eser her ne kadar gerçek bir acıyı, trajediyi ve büyük bir çileyi anlatıyor olsa da buna bakınca zevk almaktan ve ona hayran olmaktan kendimizi alamıyoruz değil mi? Hoşçakalın.